Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lau TV şimdi de akıllı telefonlarınızda. Lau TV artık Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. Lau TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınıza yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Lau TV artık her zaman yanınızda. Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dop dolu içeriğiyle LAUY TV artık akıllı telefonlarınızda. LAUY TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu.